Bugün 12 Mayıs 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah 6.59'la Plüton'la yaptığı üçgen görünümün ardından boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra 9.34'te Terazi burcuna geçecek. Önemli işlerimize başlamak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. İlişkiler, ortaklıklar, diplomasi, hukuk, güzellik, estetik, sanatsal konularda bugün ilgilenmemiz mümkün. Günlük yaşamımızda eşitlik, adalet ve uyum artışı olabilir. Diplomatik tavırlarla sorunları çözümlememiz de daha kolay olabilir. Sabah saatlerinde Ay Koç burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. Karşımızdaki kişilerden beklentilerimiz artarken ben biz arasındaki dengeyi korumakta biraz zorlanabiliriz. Sabah saatlerinde sabırsız ve dürtüsel tavırlardan uzak durmaya çalışalım. Öğle saatlerindeyse terazi burcundaki ay, ikizler burcundaki merkürle üçgen açı yapacak. Günlük planlarımızla ilgili gözden geçirmeler yapabilir, bizim için gerekli olan bilgileri toplayabiliriz. İş veya özel amaçlı gezi ve seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevremizde haber trafiği artarken bazı önemli randevular ve görüşmeler için de zaman ayırabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde sevdiğimiz kişilerle keyifli sohbetler yapmamız mümkün. Kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizde kullanabileceğimiz hobilerimize de zaman ayırabiliriz.